Parsek terimini daha önce tahminen bilim kurgu filmlerinde veya astronomi ile ilgili şeylerde duymuşsunuzdur. Bu videoda yapacağım şey ise bu kelimenin ve tanımının nereden geldiğini anlatmaya çalışmak. Sadede gelecek olursak bu yalnızca bir uzaklık birimdir ve yaklaşık 3,26 ışık yılı kadardır. Ama yapmak istediğim şey bu yaklaşık 3,26 ışık yıllık garip birimin nereden geldiği üzerine düşünmek. Tanım şuradan geliyor. Bir saniyelik Iraklık açısı olan bir şeyin, muhtemelen bir yıldızın ama ben buraya bir şey yazıyorum çünkü bize tam bu uzaklıkta bir yıldız yok. Evet, ne dedik? Bir saniyelik Iraklık açısı olan bir şeyin uzaklığından gelmektedir. Kelime ise Iraklık açısının İngilizcesi Parallax'ın parı ve saniyenin İngilizcesi Arc Second'ın second'den gelmekte. Türkçe'ye de doğrudan geçmiş. İşte bu uzaklığın ne kadar olduğu sorulmuş ve 3,26 ışık yılı olduğu bulunmuş. Bunu gerçekten de hesaplayabiliriz ve bu videoda bunu yapacağım. Diyelim ki bir şey var. Buradaki güneş olsun. Bu herhangi bir zaman zarfındaki dünya olsun. Bu da 6 ay sonra yörüngedeki iz düşümü olsun. Ve bir cisme belli bir uzaklıktan bakıyor olalım. Bu uzaklığın bir astronomik birimi olduğunu biliyoruz. Yapmak istediğimiz ise bu cismin uzaklığını bulmak. Bildiğimiz diğer şey ise bu cismin ıraklık açısının bir saniye olduğu. Bunun ne olduğunu tekrar hatırlayalım. Unutmayın burada güneş sistemine tepeden bakıyoruz. İki tarafta da dünya bu yene doğru dönüyor. Dolayısıyla yılın bu zamanında ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Bu o yıldızın hangisi olduğuna göre değişir. Tam gün doğumunda yani tam ilk gün ışıklarını görmeye başladığımızda tam yukarı doğru bakarsak geceleyin bu cismin tam yukarı yöne yaptığı açı ıraklık açısı olacak. İşte bu açı 1 saniye olacak. Iraklık açısıyla ilgili yaptığımız birkaç videoya, daha önce yaptığımız birkaç videoyla tutarlı olabilmek için bunun geceleyin gökyüzünde nasıl görüneceğini de görselleştirelim. Gece gökyüzünü buraya çizeyim. Morla çizeyim şöyle. Burası tam yukarı yön. Bunlar da kuzey, güney, batı ve doğu. Ve hayal edebileceğiniz gibi bu durumda güneş tam doğudan yükseliyor. Dolayısıyla bu açı güneşe doğru olacaktır. Dediğim gibi burası kuzey ve bu nokta bize doğru. Ekranın dışına doğru bakıyor. Güneş ise ekranın iç tarafında olacak. Veya başka bir şekilde anlatırsak, güneşin doğudan yükseldiğinden hareketle bu cisim güneşe doğru merkeze belli bir açı yapacaktır. Bu açıya da bu durumda bir saniye dedik. O da burada olacak. Yani buradaki açı bir saniye olacak. Aynı şekilde bu cismi 6 ay sonra gözlemlersek şekil tam tersi olur. O zaman evrenin merkezine, daha doğrusu gerileyin gökyüzünün merkezine veya evrende aynı yöne bakarsak, evrenin merkezi yoktur bundan birçok kez bahsetmiştik. İşte bu durumda 6 ay sonrasında gün doğumu değil gün batımı sırasında, yani güneşin son ışıklarını görürken bakarsak, güneş batıdan batıyor olacak. Ve bu açı yani Iraklık açısı da aynı şekilde bir saniye olacaktır. O zaman gelin bu cismin astronomik birim veya parsek cinsinden ne kadar uzak olduğunu bulalım. Hatırlayacağınız gibi bir saniye bir derecenin 3600'de biridir. Dolayısıyla buradaki açıda 90 eksi 1 bölü 3600 olacak, değil mi? Burada biraz trigonometri kullanalım. Bu açının, yani 90 eksi 1 bölü 3600'ün tanjantı, Astronomik birim olarak bu uzaklığın 1'e bölünmüşünü verecektir. Tabii burada bir etkisiz eleman. Şimdi hesap makinamızı çıkaralım ve tanjant 90-1 bölü 3600'ü e hesaplayıp uzaklığı astronomik birim cinsinden bulalım. Neymiş? 206.264. Biz 265 diyelim. Dolayısıyla buradaki uzaklık Yaklaşık olarak 206.265 astronomik birim olacak. Eğer bunu da ışık yılına çevirmek istersek, bir ışık yılı ne kadardı? 63.115 astronomik birime eşit. Birimlerin birbirini götürmesiyle kafanızı karıştırmadan bunu buraya yazayım. Bir ışık yılı 63.115 astronomik birime eşittir dedik. Burada pay ve paydanın birbirini götürmesini istiyoruz. İşte buradaki sayıyı yani 206265'i 1 ışık yılındaki astronomik birim sayısına yani 63115'e bölersek ne çıkar? 3,2 falan filan çıkar. Yani yuvarlarsak 3,27 ışık yılı çıkar. Yani bu aşağı yukarı 3,27 ışık yılına eşittir. Aslında buraya yaklaşık yazmak gerek. Parsek'in geldiği yerde budur. Umarım bunun yalnızca bir uzaklık olduğunu fark etmişsinizdir ama daha da iyisi belki artık nereden geldiğini de biliyorsunuz. Bir cismin dünyaya göre bir saniyelik ıraklık açısı yapacak kadar uzak olması. İşte kelimenin geldiği yer de burası. Parallax ve arc second.